Düştüm, etmiyorsun yardımda Sanki hep sen vardın da Tüm acılarım gizli Her tebessümünün ardında Kül oldum, yandım da Gül oldum, soldum da İnfazın yargında Senin olsun kalkırma